Aşağıdaki grafikte g fonksiyonunu ve x eşittir 4 noktasındaki tanjantını görüyoruz. Büyük fx, x üzeri 3'e eşit olduğuna göre, f'nin türevinin 4'te aldığı değeri bulunuz. Bakalım bu mavi eğri, gx ve aynı zamanda g'nin x eşittir 4 noktasındaki tanjantını görüyoruz. Bu bilgileri kullanarak, f'nin x eşittir 4'teki türevini bulmamız gerekiyor. Peki, işe bize verilen bilgileri buraya not ederek başlayalım. Büyük f x'in g x üzeri 3 olduğunu biliyoruz. Evet, g x üzeri 3. Biz ise x 4'e eşitken f'nin türevine onu bulmak istiyoruz. O halde gelin iki tarafında x'e göre türevini alalım. Sol tarafın x'e göre türevi ve sağ tarafın x'e göre türevi. Sol tarafta büyük f üssü x, sağ tarafta da bir bileşim g x üzeri 3 var. Bunu gx üzeri 3'ün gx'e göre türevi çarpı gx'in x'e göre türevi olarak düşünebiliriz. Güç kuralını bildiğimize göre, örneğin x üzeri 3'ün x'e göre türevi 3x kare olduğuna göre, gx üzeri 3'ün gx'e göre türevi de 3 çarpı gx üzeri 2 olur. Ve bunu gx'in x'e göre türevi ile çarparız. Bu nereden mi çıktı? Zincir kuralını hatırlayalım gx üzeri 3'ün gx'e göre türevi, yani burası, çarpı gx'in x'e göre türevi. O da burada. Şimdi de x yerine 4 koyacağım, çünkü x 4'e eşitken f'nin türevinin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. f4'ün türevi eşittir 3 çarpı g4 üzeri 2 çarpı g4'ün türevi. Şahane. G4'ün ne olduğunu biliyor muyuz? Evet, hemen şekle bakalım. x4'e eşitken fonksiyonumuz 3 değerini alıyor. Evet, 3. O halde, g4 yerine 3 yazabilirim. g4 yerine 3 yazalım. Şimdi de g4'ün türevini düşünelim. x4'ken, g'nin türevi bu tanjantın eğimidir. Ve şekilde bu tanjantta olduğuna göre, gelin bunun eğimini bulalım. Eğim, y'deki değişim bölü, x'deki değişimdir. Bunun için iki tane nokta seçeceğim. Koordinatları tam sayı olan noktaları olursa işimiz kolaylaşır. Mesela, bu olabilir. Bu iki nokta arasında x, 1 artarken, y, 2 azalmış. Ne demiştik? Eğim, y'deki değişim bölü, x'deki değişimdir. Bu durumda, tanjantın eğimi, eksi 2 bölü 1 olur, bunun sonucu da, eksi 2'dir. Şahane, burası da eksi 2 olacak. Şimdi denklemi sadeleştirelim. F4'ün türevi eşittir. 3'ün karesi 9, bunu da 3 ile çarparsak 27. Bir de eksi 2 ile çarptığımızda, eksi 54 elde ederiz, bitti. Sonuç eksi 54.